Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda Bilgi Sarmal yayınlarının hazırladığı AYT Matematik Branş denemelerinden deneme 3'ün geometri çözümlerini yapacağız. Matematik çözümleri SML Hoca YouTube kanalındaydı. Yalnız bu deneme nasıldı? 2023 daraltılmış müfredata göre hazırlanan denemeydi, haberiniz olsun. Hadi bakalım deneme 3 çözümlerine başlayalım. Birim çember üzerinde ifadelerinden hangileri doğrudur diye soruluyor. Birim çemberi yorumlayacağız. 0 ile pi/8 arasında ve 2 alfa isteniyor. 2 alfa isteniyorsa, bunu 2 ile çarptığımız zaman 0 pi bölü 4 arasında mı yapıyor? Yani 0 ile 45 derece arasını yorumlayacağız. Birim çemberi çizeyim kardeşim. Şuraya birim çember çiziyorum. 0 ile 45 derece arasını yorumlayacağım şimdi. 45 derece önemli bir yere sahipti. Çünkü tanjant 45 1 oluyor. Tanjant özellikle çok önemli bir yere sahip. Burası 45 derece ise şimdi ben 2 alfa açısı. Burada kaç 2 alfa ya. Bu 2 alfa açısının kosinüsünü ve sinüsünü inceleyeceğim. Tam 45'de olsa şöyle yapsak 45-45-93 de, şunlar birbirine eşit oluyor. Bunlar birbirine eşit olur. Ama arkadaş 45 ile 0 ile 45 arasında ya şu aralıkta bir şey alsam hop, kosinüs değeri burası sinüs değeri burası oluyor değil mi? Yani şu önceden eşitti. Şimdi burası daha da küçüldü. Burası 80 idi, kosinüsümüz daha da ne oldu? Büyüdü. kosinüs 2 alfa sinüs 2 alfadan daha büyüktür. Doğru mu? Doğru. Gelelim öbürüne. Pi bölü 12 ile pi bölü 6 arasında diyor pi bölü 12 ile pi bölü 6 arasında 3 beta inceleyeceğim. 3 ile çarpsam burası pi bölü 4 yaptı. 3 ile çarpsam burası da pi bölü 2 yaptı. Yani 45 ile 90 arasında inceleyeceğim. E o zaman birim çember çizeyim. 45 ile 90 derece arasını şöyle göstereyim. 45 derece tam burası 45 ile 90 arası. Neresi oluyor? Şurada incelememi yapacağım ben şimdi. Tanjantla kotanjantı inceleyeceğim. Bak. Tanjant neresi kardeşim? Tanjant şu eksen değil miydi? Evet bunları bilin. Tanjant 45'te Tanjant 45'te tam ne yapıyor? Tam 45'te 1 değerini yapıyor. Tanjantı ben büyütecek olursam arkadaşlar 45'ten daha da büyütecek olursam şu değer ne oldu o zaman? Bu değerimiz 1'den büyük oldu. Kotanjant ekseni de şu. Kotanjant eksene değdiğimiz anda 1'den küçük oluyor. Çünkü burası 1. O zaman tanjant 45'ten büyük olduğu zaman 1'den büyükse kotanjant da 45'ten küçük olduğu zaman büyük olduğu zaman kotanjant değeri de 1'den küçükse o zaman tanjant değerinin daha büyük olduğunu söyleriz. Yani ikincisi de doğru mu? Doğru. Üçüncüsüne gelelim. Şimdi bu aralıkta diyor direkt teta'ya bakacağız. Yani pi bölü 2 ile 3 pi bölü 2 arasında. Yani şu birim çemberi çizeyim ben şimdi yine. Arkadaşlar sekantın belki birim çemberini bilemeyebilirsiniz. O zaman burada 90 ile kaç arası? 135 derece arasında. Sen buradaki teta'ya 120 derece verip işlemin sonucuna da bakabilirsin. Ama ben bilerek 120 derece vermiyorum. En azından sekantında Formülünü bilin ki. Sıkıntı yaşamayın. Hangi aralıkta arkadaşlar? Şimdi 90 ile 3 π bölü 4 arasında. 90 ile 3 π bölü 4 arası. Hop burası. Yani 90 ile 135 derece arasında. O zaman bölgemiz neresi oldu? Şu bölge oldu. Şu bölgedeki herhangi bir açıya bakacağım. Mesela şu açıya bakayım. Şu açıya baktığımız zaman. Bak şimdi. Bizden sekant isteniyor. Sekant bulunurken ne yapıyoruz biliyor musunuz? Buradaki nokta ya. Buradaki açımız. Bak alfamız tetamız daha doğrusu. Şurada açıya ya? Buradaki açıdan böyle bir teğet çiziyorsun. Şu teğeti çizdiğin zaman x eksenindeki değer bize sekantı veriyor. y eksenindeki değer de bize kosekantı veriyor. E, sekant lazım bana. Buradaki o sekant değeri oldu. Şimdi bir de neye bakacağım? Kosinüse bakacağım. Bunun kosinüs değeri nedir? Şurası hocam. E şöyle bakacak olursan kosinüs değeri burada, sekant değeri burada. Hocam sekant daha büyükmüş gibi duruyor ama sekant daha küçük. Çünkü bu tarafa doğru negatif olmuyor mu? Atıyorum burası eksi 1 bölü 2 ise burası da eksi 5 gibi bir şey olmadı mı? Eksi 1'den daha küçük bir değer. Yani sekantın daha da ne olması lazım? Küçük olması lazım. Dolayısıyla bu ne oldu? Yanlış oldu. İşte sekant ve kosekant da bu şekilde göstermiş olduk. En azından birim çember mantığında bilin. Bu soruyu nasıl da yapabilirdin? 120 derece verip bu değer sağlanıyor mu sağlanmıyor mu diye bakabilirdin dostum. Haberin olsun. Böylelikle cevabı ne bulduk? Balık eseri bulduk. 1 ve 2 olarak geldik bir sonraki soruya. F'e bulunduğu noktadan yönünü kuzeye doğru çevirip 3 kilometre yürüdükten sonra saat yönünde alfa derece dönüyor. Şöyle 3 kilometre gitti. Normalde gitse şöyle gidecek saat yönünde dönüyor. Alfa derece dönüp yani şöyle bir dönüş yapıyor. Böyle gitmesi gerekiyorken böyle bir dönüş yapıyor. 7 kilometre daha gidiyor ve şuraya denk geliyor. Arkadaş sorunun devamı var. Sorunun tamamı gözükmese de şu, şuraya kadar çizdik ya alt tarafta şekli çizeyim ben. 3 gitti sonra 7 daha gitti. K noktasına geldi. Şuradaki dönüş açımız nedir arkadaşlar? Dönüş açısının alfa olduğunu biliyoruz. 3 gitti, 7 gitti ve k noktasına geldi mi? Geldi. Sonra bizim eleman ne yapmış? 4 gitmiş. Sonra gitmesi gereken yol böyleyken beta derece dönüp bu kadar daha gitmiş. Bak eve başlangıçta bulunduğu noktadan yönünü doğuya çevirip 4 kilometre yürüdükten sonra saat yönün tersinde beta derece dönüp. Yani dönüş açısı ne yapıyor? Hocam şurası yapıyor. Beta derece dönüp şuradan 4 kilometre gitmişti. Buradan da 6 gitti. K noktasına gelecekti diyor. Tamam. Ölçüleri alfa ve beta olan açılar dar aç olduğuna göre sinüs alfa artı beta nedir diye soruluyor. Arkadaş burası 90 derece mi? Evet. Öncelikle şu alfa ve betadan alfa artı beta'ya ulaşamam. Şuradaki açıyı bulmaya çalışayım. Belki buradan bir şey gelir. X artı burası nedir? 180 eksi alfa. Burası nedir? 180 eksi beta. Evet. X artı 180 eksi alfa artı 180 eksi beta artı 90 eşittir. Kaç yapmalı? 360 yapmalı. 360'lar gitti. X açısı da buradan neye eşit oldu o zaman? Hocam alfa artı beta eksi 90'a eşit oldu. Tamam. Şu açı alfa artı beta eksi 90'a eşit oldu. Hop şöyle durduk. Şimdi bizden ne isteniyor arkadaşlar? Sinüs alfa artı beta isteniyor. Arkadaş şunu şöyle çizersek. 3 4 5 üçgen değil mi burası? Evet. Şu üçgende bir kosinüs teoremi uygularsam bu açı isteniyor benden. kosinüs teoremi 5'in karesi eşittir. 6'nın karesi artı 7'nin karesi eksi. 2 çarpı 7 çarpı 6 çarpı Kosinüs alfa artı beta eksi 90 yaptı burası. Arkadaşlar alfa artı betadan 90 derece çıkarttık. Şimdi bu ne var burada? Anladınız siz onu. Hadi bakalım şuradaki işlemi de yapalım. Şunun neye eşit olduğunu bulalım. Yani aslında bu alfa artı beta x de istersen. Kosinüs x eksi 90 ne demek? Sen bu 90 ekleyip çıkarttığımız zaman fonksiyon isim değiştiriyor değil mi? Yani bu neye eşittir? Sinüs x'e eşittir. Ama dur. Sinüs x eksi 90 nerede? x açısı dar açıysa x eksi 90. 90 çıkarttığın zaman hop bu bölge düşecek. Bu bölgede kosinüsün işareti ne? Artı. O zaman bunun da işareti artı olacaktır. Yani bu artı sinüs x'e yani şuna x demiştik ya alfa artı beta'ya eşit oldu arkadaşlar. Zaten benden de sinüs alfa artı beta isteniyor. O zaman şunu komple öbür tarafa atalım. 25'i de buraya atalım. Yani 2 çarpı 7 çarpı 6 çarpı sinüs Alfa artı beta ne eşit olacaktır arkadaşlar? 36 artı 49 eksi 25 e eşit olacaktır. E buradan ne geliyor? Şimdi 36 artı 49 85 yaptı. Bu 25 çıkartırsak da 60 yaptı. 2 çarpı 7 çarpı 6 çarpı sinüs. Alfa artı beta eşittir ne yaptı o zaman? 60 yaptı. Hocam şu 6 ile sadeleşse 10 yaptı. Bu 10 ile 2 sadeleşse 5 yaptı. O zaman sinüs alfa artı beta ne eşit olacaktır? 5 bölü 7'ye eşit işte olacaktır. Yani cevap böylelikle D seçeneği çıktı arkadaşlar. Güzel bir soru. Gerçekten hoş bir soru. Sınavda çıkmaya aday bir soru. Bunun benzeri bir soru şeyde çıkmıştı. Mesela geometride çıkmıştı. Ee, orada dönme açısı sormuştu. Ama ÖSYM birbirini tekrar eden yapıya sahip ya. Bunun aynısını trigonometride böyle karşımıza çıkarabilir. O yüzden gerçekten hoş bir soru. Evet geldik bir sonraki soruya. Yani 28'i ne bulduk? Denizli bulduk. Geldik 29'a. O noktası etrafında dönebilen bir sarkaç ve ucundaki mavi topun merkezinin konumları aşağıda verilmiştir. 6 verilmiş, 4 verilmiş, başka bir şey verilmiş mi bize. Bir de OM'yi de 5√2 vermiş. E arkadaş burası 5√2 ya. Sarkaç buradan buraya geldi. Burası da 5√2'dir. Şimdi 45'i gördük. 45'i gören insan ne yapar? Hocam hop 45 45 90 üçgen oluştur. Şöyle oluşturduk 45 45 90 üçgeni. 5√2 ise burası da 5, burası da 5 oldu. E, evet. A şurayı kaç bulduk? 11. Aynı hamleyi burada da yapabiliriz. Devamını getirsek. Hocam şurası da 90 derece. E burada da ne geldi? Tamamı 11 ise tamamı 11 olacak. 7 kaldı buraya. Pisagor bağıntısı. Şuraya daha A diyecek olursak. 7'nin karesi eşittir. E pardon. 5 kökünün karesi eşittir. A'nın karesi artı 7'nin karesinden. Buradan A'yı kaç buluruz? 1 buluruz. Tamam. Benden ne isteniyor? Tanjant X isteniyor. Dikkat dikkat. Şurası A açısıysa. Şurası da b açısıysa. Şunlar birbirine paralel ya. Tanjant x deniyor benden. Şöyle bir M kuralı var. Aslında burası a b mi yaptı? Evet. Yani tanjant x dediği tanjant a artı b'dir arkadaşım. Şurayı yazıyorum. Tanjant a artı b'nin açılımı nedir? Tanjant a artı tanjant b bölü 1 eksi tanjant a çarpı tanjant b'ye eşittir. Bu da tanjant a dediğim nedir? Karşı bölü komşu 1 bölü 7 artı. Tancat B dediğim tancat 45 ya da 5 bölü 5 direkt 1'dir bölü 1 eksi çarpımları 1 bölü 7 yaptı. Bu da 8 bölü 7 bölü alt tarafta 6 bölü 7 çıktı bölü 7'ler gitti cevap 8 bölü 6 çıkar yani 4 bölü 3 çıkar arkadaşım. O zaman cevabı ne bulduk 4 bölü 3 bulduk yani cevap ne çıktı arkadaşlar Akçay çıktı kaçıncı soru 29 soruyu Akçay bulduk geldik 30'a. Evet şöyle bir şey verilmiş. Önce kare küçüğündeki sek kare eksi 1'i halletmeliyiz. Kare küçüğünde sek kare 1. Sek kare eksi 1'i halledeyim ben. Sek kare 1 dediğimiz sek kare 1 bölü kos kare demek değil midir? 1. Bu da neye eşit oldu? 1 eksi kos kare bölü kos kareye eşit oldu. Peki 1 eksi kos kare nedir? Kos karede bir şey göreceğiz sin kare artı kos karenin 1 olduğunu biliyoruz ya bu aklınıza gelsin. E buradan 1 eksi kos kare kos kareyi öbür tarafa atınca sin kare olduğunu görüyorsun. Sin kare bölü kos kare oldu. O zaman şu kök içindeki ifade neye eşit oldu? Tan kareye eşit oldu. Evet burası tan kareye eşit oldu. E bu da birinci bölgede olduğuna göre tanjantın işareti arttır. Dışarıya nasıl çıkar? Tanjant x. Mutlak değer tanjant x ama pozitif olduğu için tanjant x diye çıkar. O zaman buradan ne geldi? Tanjant x artı 1 bölü tanjant x eşittir 2 yaptı. Hadi şunu toplayalım. Tan kare x artı 1 bölü tanjant x eşittir 2 yaptı. Buradan da tan kare x artı 1 eşittir. 2 tanjant x yaptı. Buradan altı öbür tarafa tanjant kare x eksi 2 tanjant x artı 1 eşit 0 oldu. Bu tanjant x'e tanjant x çarpanları ayıracak olursak. Bu da 1'e 1 oldu. E buradan da ne geldi arkadaşlar? Çapraz çarpımların toplamları tanjant x eksi 1 çarpı tanjant x eksi 1. Yani tanjant x 1'in karesi geldi. Buradan bu sıfıra ise tanjant x eksi 1 eşit 0 ise tanjant x de 1 e eşit oldu. E tanjant x 1'e ise kotanjant x de 1'e eşit değil mi? Çünkü 45'te 1, kotanjant 45'te 1 yapacak o zaman. E kotanjant x 1 olduysa benden bu isteniyor. Şu ne yaptı? 1 üzeri 128 artı bu da 1 bölü 1 üzeri 128 yaptı. Yani 1 artı 1 yaptı. Cevapta ne yaptı o zaman? 2 yaptı. Yani örnek 30'u böylelikle balıkesir bulduk. Geldik örnek 31'e. Aşağıda iç içe çizilmiş 3 tane karenin kenar uzunlukları birim cinsinden gösterilmiştir. Tanjantı x 1 ve sinüs x verilmiş bizden a isteniliyor. Mavi renkli bölgenin alanında 3 vermiş bize. Arkadaş bu karenin bir kenarı 1 ya. 1 şurası da 1 olduğundan şurası da sinüs x olduğundan. 1'den sinüs x'i çıkartırsak burayı mı buluruz? Evet yani a dediğimiz neye eşit oldu? 1 eksi sinüs x'e eşit oldu. Evet ben bunu kullanacağım. Tabi verilen bilgiyi de kullanayım 3'ü de kullanman lazım öncelikle olarak. 3 alanı neye eşit? Hocam büyük karenin alanından şuradaki 1'in karesini çıkartacağım. Yani şuraya yazayım onu da. Tanjant kare x'ten büyük karenin alanı bu. Eksi neyi çıkartacağım? 1'i çıkartacağım. O da neye eşit olacakmış? 3'e eşit olacakmış. Buradan tanjant kare x eşittir 4 ise tanjant x neye eşit olacaktır? 2'ye eşit olacaktır. Hocam x'i 2'ye eşit olmaz mı? Olmaz uzunluk birimi olduğu için. E tanjant x 2 bizden 1 eksi sinüs x isteniyor. A değeri isteniyor. Dik üçgeni çiz bakayım şöyle. Tanjant x 2 2 bölü 1. E, 1 2 kök 5 üçgeni. O zaman sinüs x neye eşit oluyor buradan? Hocam karşı bölü hipotenüs yani 2 bölü kök 5 eşit olacak. Gel burada yerine yaz. A eşittir 1 eksi 2 bölü kök 5. Buradan şey yapacak olursak. Kök 5 eksi 2 bölü kök 5'e eşit oluyor. Yani cevap böylelikle akçay çıktı arkadaşlar. Geldik. 32'ye geometri sorularına başlıyoruz. Aşağıda herhangi bir çizimin yanına o çizimle ilgili yorumlar verilmiştir. Verilen üçgende bilinmeyen kenarın uzunluğu 4 santimetre olabilir. 89 verilmiş ya. 90 olsaydı ne olurdu arkadaşlar? 90 olsaydı burası. Hocam 3'ün karesi 9 artı kök altın karesi 15 kök 15 olacaktı. 90'dan küçükse o zaman burası kök 15'ten küçük mü olacak? Evet. O zaman kök 15'ten küçük olması lazım. Çünkü 89 olmuş 90'dan küçük bir değer. Ama bu o 4 santimetre olabilir demiş. 4 santimetre olabilir mi arkadaşlar? Olamaz. Çünkü buranın kök 15'ten küçük olması lazım. Burası 4 olamaz. Çünkü burası kök 15, 4, kök 15'ten daha büyük bir değer. Kök 15'ten küçük değerler alıyoruz. O zaman 1 yanlış. 2'ye bakalım. Verilen üçgende BC uzunluğu bir farklı tam sayı değer alabilir. Evet. İkiz kenar verilmiş. Taban açılar daima nedir? Dardır. E hocam burası ne olacak o zaman? Geniş. Şimdi şu üçgende işlem yapacak olursak. Eğer 90 olsaydı bak x'in aralığını bulmaya çalışıyorum. 90 olsaydı 3, 4, 5 olacaktı. 90'dan büyükse 5'ten büyük olacak. Üst sınır lazım. Üst sınırda toplamları değil midir? Yani 7'dir. O zaman kaç tane değer alıyor bu da? Bir tane değer alıyor. Bu doğru mu? Doğru. Şuna bakalım. Verilen üçgende kenarların birinin uzunluğu diğer iki kenarın uzunluğunun aritmatik ortalamasına eşit olabilir. Normalde şöyle yapabilirsiniz. Buraya A deyip buraya B deyip. Hocam B artı A bölü 2 eşittir 2 deyip. B artı A bölü 2 eşittir 2 deyip. B artı A 2 eşittir. 2 deyip, ne geliyor buradan? 4 geliyor. Bir denklem buradan, bir denklemde b kare eşittir. 2'nin karesi artı a kareden geliyor. 2 bilinmeyi 2 denklemi çözeceksiniz. Orada b kökü ve a kökü çıkarsa o zaman bu çizilebilir diyeceksiniz. Ya da üçgen deyince aklınıza direkt ne geliyor arkadaşlar? Üçgen deyince direkt akla özel üçgenlerden, dik üçgenlerden hemen 3, 4, 5 geliyor. Olmazsa 5, 12, 13 olmazsa 8, 15, 17 deniriz. Hocam 3, 4, 5 üçgenini şöyle bir düşünsek. 3, 4, 5 üçgeni nasıl bir üçgen? Verilen üçgende kenarlarının biri birinin uzunluğu diğer iki kenarın toplamının aritmatik ortalamasına eşit. Evet 5 artı 3 bölü 2 4'ü veriyor mu? Veriyor. 3 4 5 etik üçgeni aritmatik bir üçgen. E hocam bu 3 4 5'in katı olabilir mi? Olabilir. Bak bu 4'ün yarısı. Yani senin bu üçgen 4'ün yarısı. Bu 2 olabilir. Bu 3'ün yarısı 1.5. Bu da 2.5 olabilir. Yani kenarlar 2, 1.5 ve 2.5 olabilir. İşte bu şekilde olduğu zaman ne sağlanıyor? Diğer iki kenarın toplamlarının yarısı aritmatik ortalamada sağlanıyor. Ve böyle bir dik üçgen var mı? Var. O zaman bu da doğru mu? Doğru. Hani biraz hissettik ki böyle sorularda da hissedin kardeşim. Aritmatik 3-4-5 sağlamasaydı 5-12-13. O da sağlamasaydı 8-15-17'yi deneyecektim. Evet. Böylelikle cevabı ne bulduk arkadaşlar? 1 yanlış, 2 doğru, 3 de doğru. O zaman cevabımız 1-3 yaptı. Yani cevap Edremit oldu geldik örnek 33. E. Şekil 1'de üst yüzeyi kare biçimde olan bir masa ile köşeleri masanın kenarında bulunan karesel bir masa örtüsü. Masa örtüsü de bir kareymiş. Bu büyük şekilde bir kare. E 90'larda uçuyor. Ne yapacağız arkadaşlar? Bir alfa beta'ya dalacağız. Alfa, beta, alfa, beta, alfa, beta'ya dalınca buradaki üçgenler ne oldu? 90'ın karşısındakiler eşit olduğu için eş üçgen oldu. Madem eş üçgen, alfa'nın karşısı A'ysa her yerde alfa'nın karşı A'dır. Beta'nın karşısına B dersem her yerde beta'nın karşısı B'dir. A. Karenin bir kenarını ne bulduk? A artı B bulduk. Şimdi şekil 1'deki bu masa örtüsünün masanın üst yüzeyinde örtemediği bölgelerin çevreleri toplamını 144 olarak vermiş. Şuranın çevresi, buranın çevresi, buranın çevresi ve buranın çevresi. 4 tane eşinin çevresi kaç verilmiş? 144. O zaman bir tanesi yapar? 144'ü 4'ü e bölsem 36 yapar. Bunun çevresi 36. Hocam şu verilen bilgiyi de kullanacağım. Karenin bir kenarı A artı B bulmadık mı? Bulduk. E, A artı B'den 6 çıkartınca burası da A artı B eksi 6 mı yapıyor? Evet. Burası da A artı B eksi 6 hocam. E, buranın çevresinde 36 vermiş. Topla. A artı B artı A artı B eksi 6 eşittir. Kaç verilmiş? 36 verilmiş. 6'yı attım öbür tarafa. 2A artı 2B kaç çıkıyor? 42 çıkıyor. Buradan da A artı B 21 geliyor. Benden masa örtüsünün çevresi isteniyor. Şu masa örtüsünün çevresini bulmak için bir kenarı bulmam lazım. Bir kenar A artı B zaten 21'di. Şunun yerine 21 yazınca 21'den 6 çıkınca burası da 15 mi çıktı? Evet. Bir kenar 15 oldu. Bunun çevresi de kaç yapıyor o zaman? Çevrede 4 çarpı 15'ten 60'a eşit oluyor. Yani soru kaçıncı soru? 33. soru böylelikle akçay çıktı. Geldik 34'e. Dik koordinat düzleminde bir köşesi orjind yani o diğer köşesi de x ekseni üzerinde ki a noktası olan o abc eşkenar dörtgeninde. Arkadaşlar şöyle bir şey çizelim bakalım. Şekli çizelim. Bir köşesi neredeymiş? Orjinde. Diğer köşesi neredeydi? x ekseni üzerinde. Ve sonra O, A, B, C eşkenar dörtgeni çizeceğim. O, A, B, C. Valla bizim B noktası burada da olabilir. Sonra C noktası burada olur. Şöyle bir eşkenar dörtgen de olabilir arkadaşlar. Bunun aynısı şöyle de olabilir. Bunun burada olduğunu nereden biliyoruz, değil mi? Bunun aynısı şöyle de olabilir arkadaşlar. Bunu da bir yorumlamaya çalışalım bakalım. Şuradaki böyle değil de B biraz daha içeride olabilir. B içeride olduğu zaman şöyle, yani bizim OABC şu şekilde de olabilir. İkisini de denemek lazım. BC. Şimdi B noktasının koordinatı 16 eksi 8 verilmiş. O zaman onu kullanacağım. B noktası 16 eksi 8 ise, şöyle çizecek olursak burada. Hocam burası 16. Burada -8 olduğundan 8 oldu ve bu bir eşkenar dörtgen. Eşkenar dörtgen. Burası A ise burası da A. buraya 16 A kaldı. Pisagor bağıntısı yapacağız ama yapmaya gerek yok. 8 varsa ya 6 8 10 ya da 8 15 17. A yerine 10 yazarsam 6 8 10 sağlanıyor. Dörtgenin çevresi soruluyor. 10 çarpı 4'ten cevap kaç çıkar o zaman? 40 çıkar. Demek ki burada bu e, 18'e pardon 16'ya -8 sağlanmıyor. Böyle Pisagor bağıntısı yapsanız, şöyle dik çizseniz burası 16, burası 8. Buraya A deseniz eşkenar dörtgenin bir kenarı A artı 16. Şurada Pisagor bağıntısı yapsan büyük ihtimalle A değeri çıkmayacak. Ya da negatif bir sayı çıkacak. O yüzden e, ilk bulduğumuz yaptığımız şey doğruymuş. İsterseniz siz bunu deneyin arkadaşlar. A değerini bulup yorumları yazın. Tamam e, En azından diğer arkadaşlara da bir faydamız dokunsun. 34. soru. Böylelikle Akçay çıktı. Geldik 35. soruya. Dik koordinat düzleminde denklemi y eşittir. 2x artı 12 olan D doğrusu x ekseni a noktasında y ekseninde b noktasında kesiyor. Evet x ekseni kestiği yeri bulalım. y yerine 0 yazdığımız zaman y yerine 0 yazdığımızda 2x eşittir eksi 12'den x'i eksi 6 buluruz. O zaman x eksi 6 geldiyse bizim a noktası ne yaptı? Eksi 6'ya 0 noktası yaptı. Sonra y y ekseni kestiği yeri bulacağım. x yerine 0 yazacak olursam eğer x yerine 0 yazdığımızda da y yes direkt ne geldi? 12 geldi. O zaman b noktası ne yaptı? 0'a 12 noktası yaptı. Şimdi başka ne diyor? O noktası orijin olmak üzere AOB üçgensel bölgenin ağırlık merkezi. O noktasında 0'a sıfıra sıfır diyecek olursak o zaman G ağırlık merkezi ne yapıyor arkadaşlar? Apsiler toplamın 3'e bölünmüş hali, eksik G ordinatlar toplamın 3'e bölünmüş hali 4. Yalnız ben böyle analitik düzlem çizmedim ama baktık işin içinden çıkamazsak o zaman analitik düzlem çizeceğiz. Şu an verilen bilgiler de çizmemize de gerek kalmadı açıkçası. Şimdi... Ağırlık merkezi G noktasıdır dedi. G noktasından geçen ve D doğrusuna dik olan. D doğrusu şu doğruydu arkadaşım. Buna dik olan. Hmm. Şimdi soruyu yorumlayacağım. G noktasından geçen. Eksi 2'ye 4'ten geçen. Bu noktadan geçecek ve şu doğruya dik olan. Bu doğrumuzda. Y eşittir 2x artı 12 doğrusu değil mi? Bu doğrunun nesini alacağım arkadaşlar? Denklemini bulacağım. Hangi doğrunun denklemini? Buradan geçen ve buna dik olan. Şu doğrunun denklemini. Bu doğrudan eklemi yazılırken kendimize iki soru soruyorduk. 1. Eğim. 2 nokta. Nokta var mı? Var. Eğim bulacağım. Bunun eğimi kaç? 2. X'in kaç y yalnızken yalnız gel. Bunun eğimi kaç oluyor? Hocam bunun da eğimi ters eksi eksiyle çarpıyorum. Eksi 1 bölü 2. Eğim belli. Nokta belli. Doğru denklemini yazabiliriz. Eksi 1 bölü 2 çarpı. X eksi eksi 2. Yani X artı 2 eşittir. Y eksi 4 yaptı. Eksi 1 ile buraya genişletiyorum. Eksi X artı eksi 2 eşittir. 2'ye eksi 8 yaptı. Hepsini öbür tarafa atalım. 8'i de öbür tarafa atalım isterseniz. Burası 6 eşittir. X artı 2'ye mi yaptı? Evet. Yani X artı 2'ye eşittir. 6 şeklinde bulduk. Şimdi diyor ki G noktasından geçen ve D doğrusuna dik olan doğru eksenleri C ve D noktasında kesiyormuş. Arkadaş X yerine 0 yazsan Y'si kaç geliyor? 3. Y yerine 0 yazsan X'i kaç geliyor? 6 geliyor. Eksenleri kestiği yerler neresi? Biri 6, biri 3. X'i 6'ta kesti. Y'yi de 3'te kesti. Bu eksenleri kestiği noktalardan geçen doğru bu şekilde. Bunlar da C ve D noktalarıymış. Bizden de CD uzunluğu isteniyor arkadaşlar. Şurası da 6 noktasıydı ya. Arkadaş pisagor bağıntısı. Burası 3, burası 6. 1, 2, kök, 5 üçgeninden cevabı ne buluruz zaman? 3, kök, 5 buluruz. Evet örnek 35 C han çıktı. Geldik örnek 36'ya. Aşağıda şablonunun bir kısmı ve üzerinde oluşan kırıklar doğrusal şekilde modellenmiştir tam açı sorusu kardeşim ne var burada 80 ise burası direkt ne yapıyor kardeşim hocam 160 yapıyor t, -t, -t olunca bu açıyla bu açıyla bu yayın toplamı 180 yapacaktı burası 120 derece oldu e hocam bizden burada kaç isteniyor yani şuradaki yayı bulmamız lazım e şu yay kaç 100 ise 200 teğet giriş açıdan burası da 20 ise burası da kaç yaptı 40 yaptı yani toplamda buradaki yayımız 240 yaptı bu açıyı görüyor. Alfa ise buranın 2 alfa olması lazım. 2 alfa 240 ise alfayı da böylelikle 120 derece olarak buluruz. Yani cevap ne oldu arkadaşlar? Cihan oldu. Geldik. Şu soruya. Aşağıda eşitaralıklarla yerleştirilmiş 12 adet oturma kabininden oluşan bir dönme dolap verilmiştir. aralıklar ya. 360'ı 12'ye bölsen kaç yapıyor? 30 derece yapıyor. Her bir bölme 30'ar derece mi? Evet. Yani şuradaki her bir açı 30 derece yaptı arkadaşlar. Peki sonrasında şimdi kabinlerin bağlantı noktalarından A B C yani şu harflerden iki nokta arasındaki en uzak mesafe 12 metredir. En uzak mesafe nedir arkadaşlar? Kabinler arasındaki en uzak mesafe. Şu şu olmaz. Ancak çap üzerindeki olmaz mı? Yani şurası olmaz mı arkadaşlar? Evet. Kabinler arasındaki en uzak mesafe işte tam şurasıdır. Hocam bu da yarıçap bu da yarıçap. O zaman yarıçap kaç yaptı? 6 yaptı. Devam edelim. Şurayı 6 bulduk. Dönme dolaptaki herhangi iki bağlantı nokta arasındaki uzaklık x metre bu iki noktadan farklı olan başka iki bağlantı noktası da y metredir. Buna göre x çarpı y aşağıdakilerden hangisi olamaz diye soruluyor. Hmm, yarı çarpı 3 bulduk. Mesela arkadaşım şu. Şu d ile c arasındaki uzaklık aradaki açı 60 derece olduğunda şu. Aradaki açı 60 derece olduğunda 60 değil 30 derece olduğunda 30 derece olduğunda 6 6 şurası x olabilir. Ama x çarpı y soruluyor. Buradan yaptığın zaman kök içinde bilmem ne eksi bilmem ne şeklinde bir şey gelecek. Demek ki bu değil. Peki o iki kabin şunla şu olursa arada kaç kaç derece olacak? 30, 30 30 60 derece olacak. 60 derece olduğunda ne oluyor? Burası 6 burası 6 ise e o zaman burası da 60 burası da 60 oldu. Burası da 6 oldu. Yani iki kabin arasındaki uzaklık 6 oldu. Bunu bulduk. Sonra başka ne olabilir? Hocam biri bu biri bu olunca ne oluyor? O zaman 30 60 90 oluyor hocam burası. Yani şöyle bir dik üçgen geldi. Şurada kaç? 90 derece. 6, 6. Aradaki uzaklık ne oluyor o zaman? 6 kökü olabilir. Peki hocam biri de biri R olursa şöyle olursa o zaman bir 30 daha ekleniyor. 120 derece oluyor. 120 derece olduğunda ne oluyor arkadaşım? 6, 6, 6 3 olacak. Aradaki uzaklık 6 kökü oldu. Sonra bir de şu R olursa ne olacak o zaman? Bir 30 daha eklenecek. 120 derece, 150 derece olacak. Hocam 150 derece olunca da teoreminden gelecek. Şu x uzunluğu bulmaya gerekiyor. Kök içinde garip bir sayı gelecek. E, sonra d ile ne olursa zaten 12 oluyor. Zaten en fazlası da 12 oluyor. 12'yi de aklımızda tutalım. Çünkü bu iki nokta arasındaki uzaklık e, x aynı zamanda ne, ne de olabilir? 12 de olabilir. Yani x'in alacağı değerler arkadaşlar neler oldu? Hocam 6 olabilir. 6 kökü olabilir. 6 kök 3 olabilir. Bir de 12 olabilir. O iki kabin arasındaki uzaklık Sonrasında birbirini tekrar edecek zaten Hocam şuradan devam etsek Mesela şu D ile bu arası Hocam 150 derece yapıyor D ile şu arası şöyle baktığın zaman işte 120 derece yapıyor Aynı şeyi tekrara gelmiş olacağız zaten Peki 36'yı elde edebilir mi mesela Arkadaşım 36'yı elde edebilirim 6 çarpı 6 iki kabin arasındaki uzaklık Birinde 6 birinde 6 olursa Ne oluyor X çarpı Y 36 yapıyor Sıkıntı yok 36 kök 3. Hocam 6 ile 6 kök 3. E biri 6. Yani şuradaki değer. Biri de 6 kök 3. Buradaki değer olunca bu da oluyor. 36 kök 2. Neyle? 6 ile 6 kök 2 çarpınca var mı 6 kök 2? Var. 6 kök 2 de var. 6 da var. Dolayısıyla bunu da elde ederiz. 72 ne olacak arkadaşlar? 72 de 12 ile 6. 72 yapıyor. Değil mi? Bir 12. Bir de 6'yı alınca 72. Ya 12 ile 6'yı alırsın ya da 6 kök ile 6 kök'ün çarpımı da 72 yapıyor. Şu uzunluk 6 köklü ya. Kabinler arasındaki uzaklık birinde 6 köklü, öbüründe de 6 köklü seçersek çarpımları 72 yine yapıyor. Ama 24 kök'ü elde edebiliyor muyuz arkadaşlar? Buradaki değerlerden elde edemiyoruz. En azından kök ikili varsa 6 köklü olacak. Öbüründe de 4 olması lazım. 4 bir değer var mı burada? Yok. E başka buradan başka herhangi bir çarpanı var mı? İşte ne bileyim 12'ye 2 kökü olacak mesela. 2 kökü değeri yok. Çarpanlarını düşündüğün zaman A seçeneği elde edemiyoruz. Dolayısıyla 37. soru ne çıktı? Akçay çıktı arkadaşlar. Geldik 38'e. Şekli biraz küçültmem gerekecek galiba. Şöyle yapayım. Evet. Şimdi şöyle bir şey verilmiş bize arkadaşlar. Şu uzunlukları da yazalım. O1A'yı 3 vermiş. o 2yi 9 vermiş. Burası da 9. Sonra CD uzunluğunu 2P'yi vermiş. Şurası 2P verilmiş. Sonra DE uzunluğunda 3P olarak vermiş. Soruyu ki Şekildeki O1 merkezi çember O2 merkezli AB çaplı yarım çember A noktasında teğettir. Sonra O1 merkezi çember kaymadan kendi eksenler etrafında ok yönünde dönerek A noktasından harekete başlıyor. B noktasına vardığı anda önce CD yolunu daha sonra da DE yolunu giderek E noktasında sonlandırıyor. Bu yukarıdaki verilere göre bu hareket boyunca o bir merkezi çemberin merkezinin aldığı yol. Arkadaşlar şuradaki merkeze bakacağız. Bu merkez burada bak kaç birim çember buraya geldiği zaman da ne oluyor? Hocam merkez burada oluyor. Şu merkezler arasındaki uzaklık 12 oldu. Burada da merkezler arasındaki uzaklık 12 olacak. Yani her zaman yay üzerinde gittiği zaman merkezler arasındaki uzaklık 12 olacak. Yani bu ne demek? Şöyle bir yay boyunca hareket ediyor demek. Evet merkez buraya doğru geldi. Yani yarıçap kaç yaptı o zaman? Yarıçap 12 olan bir yay yaptı. O zaman ne ekleyeceğim? 2 pi r yarıçap 12 olan bir yarım daire kadar gitti ve buraya geldi. Bir de böyle ikisi olacak. Artı. Sonra buradan şöyle devam ettiğin zaman, şöyle devam ettiğin zaman, hocam merkez buradan buraya yol aldı. Sonra buradan ta buraya yol alana kadar 2 pi kadar gitmiş olacak. Bu olacak. Sonra buradan da hocam şöyle mi olacak? Ş şu çember böyleyken. Buradan da 3P'ye kadar mı gitmiş olacak böyle buraya kadar? Evet şöyle 3P'ye kadar gitmiş olacak. Ama dikkat. Şu köşede dikkat. Buradan direkt buraya atladık. Kardeşim çember bu köşedeyken ne yapıyor? Şöyle bir dönüş hareketi sağlamıyor mu? Dönüş hareketi sağlayacak. Bak dönüş hareketi sağlayacak. Yani şuradaki merkezin buraya olan uzaklığını biz biliyoruz zaten. 3 olduğunu biliyoruz. Buradan... Şöyle bir dönüş hareketi sağlanırken Buraya kadar gelene kadar ne yapıyor Şöyle bir şey yapıyor Aa hocam bak 60'ta kullanmış oluruz Yani merkezimiz çemberi böyle döndürmüş oluyoruz Ama merkez bak Çember yol almıyor çember aynı noktada kalıyor Çemberin gittiği yol sorusaydı Direkt şu diyecek mesela Çemberin gittiği yol sormuş olsaydı Ama merkezinin aldığı yol soruluyor Merkezi o zaman çemberi böyle bu nokta etrafında döndürdüm O nokta dönmüyor ilerlemiyor O zaman çemberin gittiği yol bu olurdu A merkezimiz şu şekilde olacak. Kaç derece burası? Hocam burası 90. Hocam burası da 90. Burada kaçı da 120 derece yaptı. Yani 120'lik yay uzunluğu var. Artı 2 pi R. rsi 3 olan değil mi? Bir de 120'lik yay. 120 bölü 360 diyeceğiz arkadaşlar. E o zaman burada ne yaptı? Şu bölü ikiler gitti. 12 pi var elimizde artı. 5 pi var şu ikisinin toplamı artı. Şunun da şu sadeleşse 3. E, bölü 3 ile şu gitti. Bir de 2 pi var elimizde. Topladığımız anda 7. 19 pi mi yapıyor arkadaşlar? Evet cevabımız böylelikle 12 artı 7'den 19 pi yaptı gençler. Yani cevap böylelikle denizli oldu. Güzel bir soru. Şu merkezin bakın tekrar söylüyorum. Çember belki burada yol almıyor. Aynı noktada sabit kalıyor. Ama merkezi ne yapıyor? Bu nokta etrafında döndüğü için şöyle bir nokta etrafında dönme hareketi bir daire dilimi oluşturuyor. 60'tan dolayı burası da 120 derece çıktı. Bu da güzel sorulardan biri. Evet geldik 39'a. <gülüyor> ne diyor? Dik koordinat düzlemindeki A virgül B noktası Y eksenin pozitif yönde 5 birim ötelendikten sonra. Evet A virgül B'yi sen 5 birim ötelersen. Nerede? Y ekseni'nin pozitif yönde 5 birim ötelersek o zaman Y'sine 5 ekleyeceğiz. Yani A virgül B artı 5 yaptı burası. Sonra Y eksenine göre simetriğini alacağım. Bunun da Y'ye göre simetriğini alınca x'i işaret değiştiriyorlar. Eksi A virgül B artı 5 mi yaptı? Evet. Tamam bunu bulduk. Aynı A virgül B noktası. Aynı A virgül B noktasına. Bu sefer ne yapacakmışız? Orijine göre simetriğini alacağım. Eksi A virgül eksi B olacak. Sonra buna da ne? X ekseni negatif yönünde yani sola doğru 3 birim öteleyeceğim. Yani sola doğru 3 birim ötelemek demek ne demek? Hapisinden 3 çıkartacağım. Yani eksi A eksi 3 virgül eksi B mi yaptı arkadaşım burası da? Evet. Şimdi bu A noktası bu da B noktasıymış. A ve B noktaların Denklemi bu 2x artı y artı 2 eşittir sıfır olan doğru üzerinde olduğuna göre Arkadaş bu doğru böyleyken bu nokta burada a noktası bu noktada burada b noktası İki şekilde yapabilirsin bir a'yı bunun yerine yaz bir denklem geliyor B'yi de bunun yerine yaz bir denklem geliyor birinci yol bu 2 a ve b noktaları belli ya hocam eğimden gidebilirim Y'ler farkı bölü x'ler farkı eşittir şey diyebiliriz ama iki bilinmeyen gelecek ama burada Evet bunlar birbirini götürüyor aslında Buradan B'yi bulabiliriz, B'yi de bulduktan sonra A'yı da bulabiliriz aslında. Sanki oradan yapmak daha mantıklı arkadaşlar. Burada eğime gidelim. Eğim dediğim nedir? Eksi X'in katsayısı bölü yeni katsayısı eksi 2 eşittir. Y'ler farkı. Eksi b bunu tamamen çıkartıyorum. Eksi B eksi 5 yapıyor. Eksi 5 attım. Sonra X'ler farkı. Eksi A eksi 3'ten neyi çıkartıyorum? Eksi A'yı. Eksi eksi A. Ne yaptı? Artı A yaptı. Hocam A'lar gitti. Buradan işler dişler yapınca artı altı eşittir. Eksi iki b eksi beş yaptı. Değil mi? Evet. Bunu attı göbür tarafa. On bir eşittir. Eksi iki b yaptı. Ve b'yi de buradan eksi on bir bölü iki olarak buldu. Ama bizden ne isteniyor? A isteniyor. Bak şimdi. Bir noktamız neydi arkadaşım? Şuydu. Hocam burası a eksi B noktası pardon. B noktası neydi? Eksi, eksi a eksi üçe eksi b noktasıydı. E bu noktada bu doğrunun üstünde değil mi? Evet yerine koyacağız sadece. B'yi de biz ne bulduk? E 11 bölü 2 bulduk. E 11 bölü 2'yi yerine koyduğun zaman burası da 11 bölü 2 yaptı. Koy burada. X yerine e A 3 koy. Hadi koyuyoruz. 2 çarpı e A 3. Sonra artı Y. Y dediğimde e B. Yani 11 bölü 2 koyacağım. Artı 11 bölü 2. Artı 2 eşittir. Sıfır yapacak. Hadi buradan denklemi düzenleyelim. E 2 A 6 artı 11 bölü 2. Ee, buradan 11 bölü 2 artı 2. Bu da eşit 0'dı Şimdi burası kaç yapıyor? Eksi 4 yaptı şurası ikisinin toplamı. Eksi 4 ile 11 bölü 2'yi toplayınca eksi 8 artı 3 bölü 2 yaptı. Eksi 2 3 bölü 2 yaptı burası. Eksi 2 ayı da öbür tarafa atınca artı 2 a yaptı. Bir de bölü olarak geçti buradaki 2. 3 bölü 4 eşittir a yaptı. Bizden de a isteniliyor. Cevap böylelikle denizli çıktı arkadaşlar. Yani... Örnek 39'u Denizli bulduk. Geldik son soruya. Tamamı suyla dolu. Dik dairesel koni şeklindeki bir kapta. Evet şimdi dik dairesel koni. Şöyle bir koniyi çizelim arkadaşlar şekli yorumlamak için. Kapta bulunan suyun tamamı. Bunun içinde bir su varmış. Tamamı da suyla dolu. Tamam. Dik dairesel silindir. Dik dairesel silindir varmış bir delimde için e, boş bir barda boşaltılıyor. Bu durumda bardağın yarısı dolmuş. İşte bardak bu ya. Şöyle bardağın yarısı dolmuş kardeşim. Kabın taban yarıçapının kap boydu, bardak da buydu. Bardağın taban yarıçapına oranı 3'müş. Evet. Yani burası 3R iken burası ne diyor kardeşim? R diyor bize. Kabın yüksekliğinin bardağın yüksekliğine oranı nedir diye soruluyor. Evet. Kabın yüksekliğinin Burada da bardağın yarısı dolmuş değil mi? Şu bardağın yarısı kardeşim. Şimdi bizden ne isteniyor? Şuradaki H1 diyelim. Şuna da H2 diyelim. H1 bölü H2 isteniyor. Şurası H2 bölü 2 değil mi? Burası da H2 bölü 2. Şimdi bunun içindeki su tamamı şurayı dolduruyor. O zaman hacimlerini eşitleyeceğiz. Hadi eşitleyelim bakalım. Pi 3R'nin karesi 9R kare çarpı H1 bölü 3 eşittir. Buradaki dolan suya eşit. Pi R kare çarpı. H2 bölü 2'ye eşit olacak. Yükseklik bu ya. Bunda bölü 3 varken bunda bölü 3 yoktu. Arkadaşlar buradan ne geldi? P'ler nanay olsun. R kareler de nanay olsun. Sonra buradan 9H1 bölü 3 geldi. Buradan da H2 bölü 2 geldi. Benden ne isteniyor? 9H1 bölü şunları da sadeleştirsek ya 3. H1 bölü H2 isteniyor. H1 bölü H2'de Ne eşit oluyor o zaman? Şuradaki 3 bölü diye geçecek. 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 1 bölü 6'ım yapıyor. Evet. Bizden de H1 bölü h isteniyor. Cevap da böylelikle 1 bölü 6 yaptı. Yani cevabımız 40. soruda Akçay yaptı arkadaşlar. Evet böylelikle deneme 3'ü de bitirmiş bulunuyoruz. Burada da güzel sorular vardı. Allah ben zevk alıyorum. İyi ki bu denemeyi çözüyorum arkadaşlar. Size de bu anlamda katkıda bulunduğum için çok mutluyum. Sanırım bunu her denemede söyleyeceğim. Bazı sorular evet yoruyor. Ama yorulmamız lazım. Çünkü ben 2023 sınavını yani... Siz de en kötüsünü hazırlayın kendinize. Ben kötüsünü hazırlıyorum. 2023'teki geometri sorularını zor bekliyorum. Hatta matematik sorularında. Ben kötüsünü hazırlıyorum. Siz de kötüsünü hazırlayın. O yüzden bu denemeler sizin için çok önemli. Gençler böylelikle deneme üçü bitirdik. Bir sonraki videoda deneme 4'te görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.